Bugün 23 Eylül 2022 Cuma Venüs günündeyiz Aslan Burcu'ndaki ay sabah erken saatlerde boşlukta ilerleyeceğinden güne belirsiz ve kararsız enerjilerle başlayabiliriz önemli işler ve görüşmeler için ayın boşluktan çıkmasını beklemekte fayda var ay 10.53 de Başak Burcu'na geçecek önümüzdeki iki gün günlük işler hizmet eğitim beslenme ve sağlık konuları ön planda olabilir Öğleden sonraki saatlerde daha planlı ve düzenli olabilir. Mükemmelleyici tavırlar takınabiliriz. Bugün sonbahar ekinoxu ile birlikte Güneş Terazi burcuna geçiyor. Mevsimleri başlatan öncü nitelikli burçlardan olan Terazi hava elementinin sosyal ve zihinsel enerjilerinde bünyesinde taşır. Zodian 7. Burcu terazi bireysel değil toplumsal burçlardandır. Önümüzdeki dönem ilişkiler, işbirlikleri, evlilikler, sanat, estetik, hukuk, diplomasi alanında daha fazla kavramla karşılaşabiliriz. Retro hareketteki Merkür bugün terazi burcunda güneşle birleşecek ve daha sonra Başak burcunda gerilemeye devam edecek. Zihnimiz kendimize odaklanırken bilinçaltımızda güçlü bağlantılar kurabiliriz.